Silvergate Bank'ın iflası sonunda kesinleşti. İflas etmek üzere olduklarına dair şu videoyu daha ben yayınlamıştım. Orada Silvergate finansal raporlamayı ertelediğini çünkü bir going concern yani hayatta kalıp kalamayacağına dair endişeleri olduğunu açıklamıştı. Silvergate bir süre sonra operasyonlarını tamamen durdurdu ve kripto borsası için esas kritik mesele olan Sen Network'ı yani Silver Exchange Network' de işleme kapattı. Bu network çok önemliydi çünkü 7-24 işliyordu ve büyük kripto borsası borsalarının geleneksel finansal pazarlarla ara köprüsünü kuruyor, onlara likidite sağlıyordu. Sen işlem dışı kaldığından beri kripto pazarlarında çok enteresan şeyler yaşanıyor. Mesela hafta sonu hiç hareket yoktu neredeyse borsalarda çünkü likidite yok. Çünkü 7/24 çalışıyordu geleneksel bankalar ise hafta arası ve sadece 9-5 arası çalışıyorlar ki geleneksel bankaların pek çoğu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto borsalarına hizmet vermekten çekiniyor. Çünkü sermaye piyasası kurunun üzerine çok baskıları var. Silvergate'in kripto pazar için neden çok önemli olduğuna zaten daha önceki videoda bahsetmiştim fakat bugün öğreniyorum ki aslında Silvergate'in kripto pazar üzerindeki etkileri düşündüğümüzden de derin olabilir. Bunu anlatmak için öncelikle Silvergate'i iflasa götüren süreçten bahsedeceğim. Sonra Silvergate'in çıkartmaya çalıştığı bir stablecoin ve Amerikan Merkez Bankası'nın neden bu stablecoin'den oldukça rahatsız olmuş olabileceğinden. Daha sonra Silvergate'in batan FTX ve onun yatırım şirketi olan Alameda Research'ten bahsedeceğim. O ilişki nasıl işliyordu orada? Neden Amerikan devleti Silvergate'e çökmeye çalışıyor ve neden Wall Street'in geleneksel bankaları Silvergate'den parçalar kopartmaya çalışıyorlar? Bütün bunları anlatacağım. Muazzam bir komplo teorisiyle karşınızdayım. Bu komplo teorisi bana ait değil ama süper kafama yattı. YouTube üzerindeki en iyi kripto kanalı olan Coin Bureau'da yayınlandı bu fikir ve ben de gerçekten satın aldım. Şimdi bu müthiş teoriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Silvergate Bank 2017'de kripto pazarına giriyor daha önce geleneksel ve küçük bir banka aslında 100 milyon dolar civarında varlığı olan kripto pazarına giriyor çok hızlı bir yollar çünkü kripto borsalarının nakite erişim sıkıntıları var onu çözüyorlar ve çok hızlı bir şekilde vardıkları 2 milyar dolara kadar tırmanıyor 724 hizmet veren Sen Network'ü devreye alınca da işler kopa. 2018 2018'ında devreye giriyor ve süper bir inovasyon bu çünkü bütün kripto borsalarının işi çok kolaylaşıyor 724 nakite ulaşabilir hale geliyorlar 270 50'nin üzerine kripto şirketi Silvergate bu Networke derhal katılıyor. Buraya kadar işler iyi. 2019 yılında halka açılıyor şirket. 2021 yılında da hissesi rekorlar kırıyor. Muazzam kuvvetli bir şirket haline geliyor. Adeta parabolik büyüyor. 2021 yılın sonuna geldiğinde Silvergate'in yönettiği bilanço büyüklüğü 14 milyar dolar. Malum 2022 yılında kripto pazarlarda sert düşüşler başlıyor. Buna rağmen Silvergate fena devam etmiyor. Önce Facebook'un... Başarısız olan kripto para girişimi daha satın alıyor. Daha sonra da kendi stable coin'ini çıkaracağını söylüyor. Galiba işler de buradan sonra biraz karışmaya başlıyor. Silvergate'in burada sıkıntılı olduğu bir yön var. Bitcoin teminatlı krediler vermiş. Silvergate'den Bitcoin teminatlı kredi kullananlar arasında çılgın Bitcoin yatırımcısı Michael Saylor da var. Makro stratejinin sahibi. Ve tabi eminim tahmin ettiğiniz Silvergate'in FTX ve onun yatırım şirketi olan Alameda Research'le de ilişkisi var. Hatta FTX'in kurucusu Sam Bankman Feat ile Silvergate beraber stable üzerine üzerinde çalışıyorlar. Bu dönemde Silvergate kendi stable coin'i çıkarma işlerine oldukça yoğunlaşıyor. Burada Silvergate'in fikri tabii son derece daha iyice şöyle düşünüyor. En büyük network bende diyor. Bütün kripto pazarları birbirine bağlı. Bunun üzerine çalışacak bir stable coin doğal bir ödeme aracına dönüşebilir. Burada da galiba Fed'in düşmanlığı başlıyor. Sonraki dönemde hem Michael Saylor gibi insanlara kurumlara verdiği Bitcoin tabanlı krediler ve bir yandan da Batan FTX ve Almada researchte olan ilişkileri Silvergate'in üzerine okları çekiyor. Ve Amerikan parlamentosunda ve Amerikan kurumlarında Silvergate ile ilgili soruşturmalar başlıyor. Hatta bir de toplu dava açılıyor. Tabi bu kadar baskı gelince Silvergate üzerinde müşteriler tarafından da baskı oluşuyor ve 8,5 buçuk milyar dolar civarında mevduat sistemden çıkıyor. Bunun üzerine de Silvergate'in batış hikayesi başlıyor. En sonunda da bu hafta operasyonda durdurduklarını ilan ettiler. Ellerindeki varlıklarla borçtan ödeyebilecekleri mevduat sahiplerinin parasını geri ödeyebileceğini söylüyorlar. Ellerindeki en büyük varlık ne? O network. O network şu anda J.P. Morgan'ın müşteri olduğu söyleniyor. Bu arada enteresan bir konuda 2022 yılında Silvergate başı derde girince BlackRock gibi dünyanın en büyük fonlarından bir tanesi onu kurtarmaya geliyor. Muhtemelen bu kurtarma hikayesinin arkasında BlackRock'ın da bu network hakim olma isteği var. Çünkü bu network kripto pazarındaki en büyük network ve kripto pazarının geleceği açısından da çok kritik öneme sahip. Şimdi kimin elinde kalacak, ne zaman tekrar operasyona girecek bu önemli konu. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Wall Street ona çoktan çöktü bile. Şu ana kadar anlattıklarım bir çekmişse komplo teorisine daha gelmedik. Buraya kadar tepik bir Wall çökme operasyonu var. Ama belki de Amerikan Merkez Bankası ve devleti çöküyor aslında Silbergate'e ve onu oyun dışı bırakmak için FTX'i yanlarına almış olabilirler. Bu komple teorisine aldığım Coinbüro çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki, Silvergate'in üzerine bu kadar gittiler de kripto bankacılığı yapan Signature ve daha veya bunu yapıp şimdi bırakan Metropolitan Bank ve daha da önemlisi kurucular arasında Sam Bankman-Fried'in olduğu ve FTX'te Alameda Research'un Amerikan finansal pazarında ile bütün para alışverişlerini götürdükleri Farmington Bank'ın üzerine niye gitmediler? Farmington Bank bir yerel banka, genel merkezi bile biraz şakaydı, videoları fotoğrafları daha haber yayınlanmıştı ve onun üzerine bile gitmeler bu üç banka hakkında hiçbir soruşturma yapılmadı ama Silvergate'in üzerine var güçleriyle gittiler. Sebep ne? Coinbüro bunu soruşturuyor ve bence haklı bir soru. Bundan sonrası tabi tamamen spekülasyon. Coinbüro'nun spekülasyon ama çok güzel spekülasyon. Diyor ki, bütün bu çökmenin ana nedeni yine o network, sen yani kripto pazarlarla finansal pazar arasındaki köprüyü kuran bütün kripto dünyasının entegre olduğu müthiş network. Eğer Silvergate hayatta kalıp bunun üzerinde çalışan bir stable coin işletebilseydi ve bunu bir ödeme aracına haline getirip bütün perakende gibi operasyonlarda bir ödeme aracı kullanılmasını sağlayabilseydi, Fed'in çıkartmaya çalıştığı FedNow isimli Ödeme sistemine tamamen rakip olacaktı. FedNow çok tuhaf bir şey. Amerika Merkez Bankası'nın ödeme sistemi. Amerika Merkez Bankası niye böyle bir şeyle uğraşır? Pek iyi niyetli olmasa gerek. Çünkü bütün dünyadaki ödeme sistemlerini ele geçirmeye çalışıyorlar. İşte burada Silvergate'i tamamen kendilerine rakip görmüş olabilirler. Çünkü Silvergate blockchain üzerine çalışan harika bir sistem kurmuştu. Ve onunla rekabet etmek istemiş olabilirler. Bunun için de TrueWat olarak Sam Bankman feed'i kullandılar muhtemelen. Çünkü Silvergate'in içinde ne olup ne bittiğini gayet iyi bilen Sam, bankman fried bunu gidip muhtemelen neredeyse akrabası olan Amerikan Sermaye piyasası Kurulu Başkanı Genzer'e şakıyordu. Bu hikaye gerçek olabilir mi? Valla olabilir. Çünkü Sen Bankman-Feed'in devletle olan ilişkileri gayet iyi biliyor. Onun kız arkadaşının SPK Kurulu Başkanı olan Genzer'le olan ilişkisi nedir falan biliyor. Bunları daha evvel videolarda bol bol anlatmıştım. O yüzden geçerli olabilir. Şunu söyleyebilirim. Bu komple teorisi doğru veya yanlış bunu bilmek zor ama Amerika gerçekten kriptoya çökmeye çalışıyor. Bitcoin'i belki serbest bırakacaklar ama onun dışındaki her şeye çöküyorlar ve bütün sisteme de geçiyorlar. Bunun için Sam Bankman-Fried gibi hainleri kullanıyorlar. JP Morgan gibi Wall Street bankaları işin içerisinde, BlackRock gibi en büyük yatırım fonları belki işin içerisinde. Bu işin peşini bırakmıyorlar. O yüzden önümüzdeki günler zor geçmeye aday. İşte bütün bu ahval ve şeriat içerisinde Bitcoin hala 20 binler civarında durabiliyor. Biraz daha aşağı gidebilir mi şu andan sonra? Gidebilir. Ben Mart'la ilgili Bitcoin öngörüm biraz iyi olacağı yönündeydi ama çok acayip gelişmeler oldu. Bütün bunlar bir yere gelince ortalık baya karıştı. Evet gelişmeler böyle. Harika bu kompla teorisi. bence sizlerle paylaşmak istedim. Maalesef Amerika'da pek çok kompla teorisi bir süre sonra gerçeğe dönebiliyor. Sorularınızı ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yazın.